Sanki rüzgar yokmuş gibi. İnşallah rüzgar bozmaz saç. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere tercih döneminde yapmamanız gereken atalardan bahsedeceğim. Ve yapmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Araştırma yaparken nelere dikkat etmelisiniz ondan bahsedeceğim. O zaman hadi videomuza geçelim. Ya bu tarafında ya bu tarafında bir tane fotoğraf var. Tercih yaparken hangi sıralama arasında seçmeniz gerekiyor. Onunla ilgili bir fotoğraf koydum buraya. Fotoğrafın detaylı açıklaması akıllı koç kanalına var. O videonun da linkini aşağıda koyacağım challenge'ımız benle paylaşmıştı. Ben de sizlerle paylaşayım. Daha çok kişi ulaşsın. Ne kadar çok işi bunu görürse o kadar faydalanır. Peki sıralamanızı yaptınız. Üniversiteleri nasıl kıyaslayacaksınız? Öncelikle öncelikle <gülüyor> Şimdi diyelim ki tercih listenizi yaptınız. Elinize bir tercih listesi var işte 24'lük veya 12'lik veya kaç tane yazdıysanız. Listenizi yaptınız. Peki üniversiteleri nasıl kıyaslayacaksınız? Öncelikle üniversitelerin Instagram sayfalarına girip Oradaki son postu beğenen kişileri profiline girip bakabilirsiniz. O üniversitede okuyor mu veya okumuyor mu diye. Zaten genelde profiline yazıyorlar herkes. Çok şey yazıyordur. Hani işte ODTÜ, İTÜ, üniversite gidenlerin çoğu üniversite isimlerini kendi biyografilerine ekliyorlar. Oradan bakabilirsiniz sonra onlara soru sorabilirsiniz. İşte yurtla ilgili sorular sorabilirsiniz. Kampüslerle ilgili sorular sorabilirsiniz. Yemeklerle ilgili sorular sorabilirsiniz. Yani aklınıza ne geliyorsa sorular sorun. Çünkü hani oraya gidip kalacaksınız 2 yıl veya 4 yıl ister istemez hani orada bir yaşantınız olacak. Bunları yapın ben bunları yaparak insanlara sürekli soru sorarak işte her sistemi güncelledim sürekli Şu anda elimde son hali falan mevcut ama daha bir değişiklikler olabilir ufak değişiklikler İşte sıralamaların yerleriyle oynayabiliriz Sonrasında URAP'a girebilirsiniz URAP uluslararası üniversite sıralamalarını gösteriyor Oradan işte Türkiye haritasına gelip oradaki oradaki haritadan işte şehir, şehir bakabilirsiniz hangi üniversite kaçıncı sırada diye Bu da önemli bir şey bir de kılavuz var. ÖSYM bir kılavuz yayınladı. Öğrenci dostu olarak öğrenciler öğrenciler şehirlerden ne kadar memnun? işte A'dan başlıyorlar E'ye kadar şey veriyorlar. Çift E'li olan bile var. Oradan da kıyaslama yapabilirsiniz ve işte kendi tercih listenize ona göre değiştirirsiniz. Yerleriyle oynarsınız vesaire. Yurtta kalmak istemeyenler de işte oradaki kişileri F fiyatlarını sorabilir. işte, özel yurt fiyatlarını sorabilir. Başka özel yurtta kalmak da istiyor olabilirler. Veya KYK KYK. KYK mi? mı KYK'am? KYK çıkmamıştır özel yurda yönlenebilir insanlar yurtlar hakkında mutlaka sorular sorun yani ve en önemlisi işte sırf gitmek için bir yerleri yazmayın sevmiyorsanız mesela sevmediğiniz bir yerin puanı geliyorsa işte sıralaması geliyorsa o üniversiteye gitmek istemiyorsanız boşuna yazmayın çünkü Hayatınızı belirleyecek şey bu. Çünkü 4 yıl veya 2 yıl okuyacaksınız. Hem ilk yıl OBP'niz kırılacak. kalan oraya gitseniz bile çıksa bile OBP'niz kırılıyor bir kere. İster git, ister gitme. Sonuç olarak çıktı sana. Kontajanı doldurduğun için senin OBP'n yarıya düşüyor bir kere. Yani üniversitede hazırlanmayı düşünen olanlar varsa mesela sırf üniversite ortamını görmek için gidenler varsa böyle bir şey şahsen pek önermem. Çünkü OBP'n yarıya düşüyor. OBP biliyorsunuz baya bir etkiledi. Hele ki bu sene 2020 senesinde Acayip fena hani etkiledi OBP sıralamaları. O yüzden OBP'nizin kırılmaması için hani sevmediğiniz yerlere gitmenin bir manası yok. Bir de şey kısmım var. Bunun ailemle mi okuyayım yoksa başka bir şehre mi gideyim? Bu tamamen size kalmış bir şey. Eğer imkanınız varsa başka bir şehre gidip orada hayatı öğrenin diyebilirim sizlere çünkü. Hani ben de daha bunu yapmam ama ben de bunu yapmak istiyorum. O yüzden kendi şehrimi yazmanızı da tercih isteme Hayata bir atılmanın zamanı geldi diye düşünüyorum artık. Üniversite çağındasın. Hani Artık hayatın zorluklarını biraz görmen lazım Hayata adapte olman lazım ister istemez Biraz zorluk gör ki ileriki zamanlarda zorlanmayasın hani Şimdi hayatla ilgili düşüncelerinin tam değişeceği bir yıl çünkü Üniversite senesi Birçok insanla tanışacaksın çok farklı tipolojide insanlar olacak Hani farklı düşünceler farklı insanlar Farklı yüzler çok kişi göreceksin Mesela ama orada işte Hayatı öğreneceksin artık hani lise gibi değil Üniversite farklı bir ortam çünkü Her yerden insanlar var sadece Hayata atılmanız için bence şahsi fikrimdir. Başka bir şehirde okumanızı öneririm. Ama yok ben ailemle daha iyiyim veya bütçem sıkıntılı diyorsanız. Olduğunuz şehirde de okuyabilirsiniz. Çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Youtube'a girip videolar da izleyebilirsiniz. Gitmek istediğiniz üniversitenin ve bölümün röportajlar, röportaj röportajlarına bakın. Oradaki röportajlardaki öğrencilerin söyledikleri cidden çok önemli söylemlerde bulunuyorlar. Mesela ben... Oradaki videoları izleyerek listemde birçok değişiklik yaptım. Altı aldım veya üste aldım. Cidden bunlar önemli şeyler. Mesela Manisa Celal Bayer Üniversitesi'nin yazılım bölümüne baktım ben. Normalde onu çok istiyorum en başta. Ama sonra baktım ki yazılım kampüsüyle diğer kampüsler arasında 46 km mesafe var. Hani dedim. O yüzden baya bir aşağı aldım bunu Gideceğiniz bölümün kampüslerine de mutlaka bakmanız gerekiyor işte Diğer kampüslere yakın mı? Yurtları güzel mi? Dediğim gibi bu Instagram'dan insanlara bulup Onlara sorabilirsiniz bu soruları Hiç sormaktan çekinmeyin Onlar da %95'i cevaplıyor Ben sorduğumun hani %95'inden yanıt aldım Yanıt almadıklarında hiç hani mesajı görmeyenlerdir Ama genel olarak yazında bulunmayı seviyorlar çünkü Şu anda onlar da bir boşluk Konuşacak birileri arıyorlar Hani siz de onların hem boş vaktini kullanıyorsunuz Onlar da değerlendirmiş oluyor Hani hiç yardımdan çekiniyorlar gibisi düşünmeyin hani siz de çekinmeyin soru sorarken erkek kız vesaire hiç fark etmez ikisine sorabilirsiniz hem kendi cinsinizden sorabilirsiniz hem farklı cinsden sorabilirsiniz çünkü iki cinsten de farklı yorumlar geliyor bu iki yorumları kendiniz kıyaslayıp artık orta yol bulun ki cinse sormanız gayet mantıklı olacaktır çünkü ben de öyle yapmışlar sen hem erkeğe sordum hem kıza sordum. Yani ikisinin farklı görüşleri var. Kız farklı bir yere odaklanır. Dikkatini çeken farklı şeyler vardır. Erkek farklı şeylere dikkat etmiştir. Hani mutlaka bu iki cinse de sorun. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım söylediklerim işinize yaramıştır veya yarayacaktır. Ama söylediklerimi mutlaka uygulayın. Hani öğrencilere sorular sorun. Bakın bunu birkaç kere de söylüyorum ama soru sormaktan kesinlikle çekinmeyin. Çünkü oraya gidip orada yaşayacaksınız. Biz de yaşayacağız Allah'ınız ile. Umarım işinize yaramıştır, yarayacaktır diye umut ediyorum. Ben... Tercih listemi düzenlerken bunları yaptım. Burada eksik gördüğünüz bir şey varsa yorumlar kısmında belirtin. Ben de onu hemen gerçekleştirdim Çünkü az bir zaman kaldı tercih listelerinin onaylanmasının bitmesine. O zaman kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.